Selamun aleyküm hıyvalıla. Beyremliniz bilen. Toylanız bilen. Röşen ağa. Yaman zor eşyullah ettiniz, isap. Kayıl size. Pati aldınız ak ustadan hen. Bula dağın ustadan pati aldığın sizden. Karan Respublik'e danıydı. İşiniz gelişip bariyatır, hudaga şükür. Ben Bagatlı Sabar Kızıkçı'dan ikki mert'e pati aldım. Şundan ki işim gelişmedi beni. <gülüyor> Damazamınsem lünkildi de anca ayında kalamam. Niksiyem minsem kuya çüşe de anca ayında kalamam. Hayata gelip 40 merte uruç taptım, bir uruk görmedim. Bütün tayakı yeme. Kartı oynasam utturamam. Boğazarçılık etsem o bitki olamam. Orası varsam kiddeti belediler. Elatımızda bir kina başladı. Sileri Hiva'dan bergen durunu. Özbeklerin kinası şeytanet dededen başlandı. Özbek mafyası dedi. Yangı kina başlangından kiin Umar'a da stalbasat mı isma? Boyunuzu da. Bereket tapın. Otaklama akarsak gerek miydi? Her oaktan 500.000 berk dursanız bak Yok yok. Ders miyim? Yok, İshab, İshab. Rahmet. Rahmet usta. Salamun aleyküm. Bu var sizi görüp kovandım. Herden yakı. Menden <gülüyor> hem arık adamı bağırken kov. Menden görüp <gülüyor> kovandız mı? Çek. Bağımızın daireçi. Kan değeri şappatla bürp mü sen? Oh! inek ak kila var. Rahmet, isap, isap, Yakşı, yakşı. <gülüyor> Bize bir donak vadağım, kazarı soğuk çoğura. Haa, nerine giledik? Haa! Salamun aleyküm. Kapısı yakşı mısın? Sağlıkınız yakşı mısın? Rahmet usta. Şeytanetlerin kina başlandı. Bize hani kışlakta doğulgan anru ucu oğul bala olsa, o adı Esed Bik oldu. Şu Doğulgan'ın o adı Esed Bik verdi. Bir ilden kim mi, iki ilden kim mi? Akabik Sabirov diyen koşukçı çıktı. Koşura yiğit eken zor koşuk kayttı. Anruvucu bizeni kışlakta Doğulgan, oğul balı olsa o adı Akabik oldu. Hapis, doldur görmeyi, sala görmeyin sala görmeyin uşakım yok. Zıdaç yok. Sağ Hapis halkı böyle pul böyle daha bu. Şundan mı alıp durma, kayırma? Şundan ben oyunçudan amı ittim enna. No? O an son, o bütün özgerip agabik olup gitti. Hem ben Apalara Apalarım agabik'ni koşkına yeri oldu Menem ziriplerini köpeltirem endep. Hivaga geldim. Dört kilo vardım. Hankaka vardım. Telizor'da bir iki çıktım lan, zirip zirip bol verdim. Evveldenen balasının ağzını zirip kuyukarla öz getirdi. Şu iflasa okşamasın. <gülüyor> gelip gelip, indi nişe demeyen de hep hatından meslek sorar verdim. Hatın oru sırtına gedin. Ağzı hem oru sırtına git, bayık gel durptu. Ama yittin benim yerim mi yerecek sen? Üzü yedi ayda doğal olsan, Kuanım kemper katı nek balı ozam. Ava. He bu horuslara nişetip beni rastor katliman. Nişetip semit katliman desem. Ana. Hep kendisini eğri. şu anda pasrit kemiş Yüz elli balanı işlet koyupmuş mış. onu şarsız. Zerip sıkı tap emelle gününüz öter. Bir telefonda onda söyleş dedi. Menem ıplaz olmasam katı nek efene giremem me. ya Yaha kanyaha patçama tilipon nur verim. Gözü boy. O kolunu suda soğuk suya vurmaysan Bize ne top tap güldürüp otursan oldu o Ayına 500 dolar ve yine yerp beremiz bize den dediler Menem tananı sattımdan lan bari pulu puluma Kontaroz, Petir Piyazını lan non, cizeli noanları yaptırıp orsa bağırdım. Şu son kemdeki beş tamam bol ince zirip zirip ettiler Ya tamam bu anne kim ki bana ita karaka ne karap başladı, İşlemişsen, gülün tapuk otursan oldu o adam Biz yani pro dedi sana kov verecek, oturttu işe çıkmanına dedi Ne işe çıktım Hüvede işleyenimi hârdım kısındım lan Mevzu maddini pul tapamam başkaca yerinde verdim Bir oraya telefon onu aldı lan Kos diye dedi Bu orasamın nada dedi okşuydu E kittin lan benim pasportum bile indi sen bunu kolunda işliyorsan dedi 2000 rubula meni satıktı. 2000 rubula men o adam mı, bu? Bu bir pişikli balasını 5000 rubule satıp oturdu orasla. Bir pişik baha satkanı yok. Ya orası ama pardon ay dedi. İki kanalı vida 60 adam yaşideki. Zirip ciltli mu ya üstüne üstüne yata salamaya değişleme imkân yok. Gündüz işledi vallahi, gece uykuluydu kanka, gece işledi gündüz uyuluyordu kanka. Körpeçi canavar soğumuydu. Körpeçe mi Yani körpeçesini iyi, lı körpeçemez. Araklap araklap mennin boyan köpüroğ adam sıksın de. Olsun. Oppala bir yampalla, ayılı kalıp yürüyen balların balla. nur köpe pa kaldı, koca kurt kaldı, ne gitti? Kitde de yürüyen, pasportu zaloğa dayatkan Meninin kuanı kem satılgarla kaldık bir, bir işimiz. Maytın bit basıp bir de yatmalı köçeye çıkıp bir o medimizi sinap görel desem Bir co arama itin ben çıkınman, he? Kes tonumu duağa bak uyalaman. E yuuu! Soda bile yuvdum, şampun bile yuvdum gitmedi. Hıvalı bir usta bana bağırdı, benzin bile yuvdum dedi. Hup, o benzin bile yuvsan git edek ha o kankız kan. Bir çelek benzin alıp tutan leğene salıyıp Kestonlu ezip yuğan dağa gitken Kestonunu bir şilkeye eğildirip balkona serpti. Yankı şamal Kestonunu benzin işisini kovalap ötüp Attının kir yuğgan legenindeki binzin işini alıp ötüp Bize rakıvart ilanı beri koygan tuatya tonyan yanından aylanadı Tuatya tonyan tüm ıplas tülküdün şeytan hatın Binzin işini beledinden karganıp çıktı orçalap İndi ne o değerini düşünüm ben, işin de durptu da ''Vişta, gazdar baytiri, taksikaman ştoli, binzin pak nit, üye kot verecek kime ya!'' dedi. ''Atı üyüldük, binzinin yok et'' dedim. Bir legen benzin o yandaki din, var mı, atıcılık var mı sepüvermek'e? On sekizinciye balkondan sepsen orasıla kanına tarat etedi. Nere taşarını bilmeyin, tuvaletini on itazına gümbürre koyadı. Kemper kışkırıp su kışkırıp atır mı? Gizledi lan, yip neyim tart mıydı? Yip ney tartsa, hırret be, ku. Lege'ni gizlep bize yana gelip oturadı. Mama karganıp karganıp bize tuvalete gireyip gitgen. Eşikini karpettirip yamak, zamak zarta ildirgen Unitaza çıkıp onlaşıyıp oturgan. Kisesinden müştükünü çıkarıp astırağını kıstırgan. Bir başka kügürten tapkanla cırt derttirip yakıyıp, astırağını alıştırıyıp. Yanıp durgan kükür köpünü çeleke taşacak olsa çelek yelim. ''Yanmasın'' depti lan bunu deyip. Şidin taşıgan. Fizike okugan olsanız da, o fiziğin diye yetmek çok gitmiyor ki o. bu suyun üstünde durar ki. Tövete töveneğine taşıgan kökü çöpsi yankıcaya parıp parmin. Lammar! Tövete lan! Mamağını 3-4 torap taşıydı. Yankı kelte yükke giyedi o mamanın yükkesinden girgen yalan rense'den çıkadı. Kışkırı bi' atıttı. Lap lap etme yanı bi' Yatıp gözetip be, yatıp gözetip adamın başkacı var. Oğuzun, az yat kanını göreverin. Oğuzun, çuvalaştırıvermen ya kamrağı. He, oğuzun, kışkırı bi' Bağla barı bi ışkına çıkıverdi, gire gende kuşraygına sapsarı o rızmama yedi. Çıkkanda tütebbir kapkara bela çıktı. Giyişte kumuluşta oynasan dana çatı olup bu müydü yani? Kamatkanız ki dedi, şundan tüm hem hemmi kaçtık. Meyine hivadamam bugün. Yana ürün yeşteydim. O dağa şükür gündet oy, azgına yebi çip, iccan yesek, zakin olu kitede emmesi. Hapızla köp, eşelah